Mahmut Senin sevdiğin kişilerin birisinden başlıyorum ha he? İlk hedef Behzat Daha sonra çılgın En sonunda ise fakir piti Evet evet İlk adamdan mı başlayık o zaman Ooo piti piti karamel Bakalım kim gelecek oğlum Şimdi seni indireyim bakalım Buradan çıktığında indireceğim Murulan o silah sesi de neydi? Daha bilmiyoruz. Çabuk çabuk benimle gelin, çabuk.